Merhaba arkadaşlar, Piz kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber denizin dibinde yaşayan kesinlikle korkutucu ve tehlikeli olan altı tane deniz hayvanına bak. İsterseniz lafı uzatmadan hemen başlayalım. İlk sıra arkadaşlar megalodon var. Şimdi hemen söylemek için megalodonun soyunun tükendiğine inanılmadı. Ancak Zelanda'da bir okyanusda kocaman bir köpek balığının üst kısmı görüldü. Yani sonra geri gitti. insanları ise bunun küçük bir megalodonun yapısına benzerliğini kabul etti. Yani megalodon hala yaşıyor olabilir. O yüzden bunu ilk sıraya koydum. Yoksa başka bir şey koyacaktım ama arkadaşlar böyle bir riski olduğunu anlatmam gerekiyordu. Yani cidden hala suyun derinliklerinde. Bir megalodon olabilir. Yani bilim insanlarının bu açıklaması benim de birazcık tedirgin etti demek isterim. İkinci sırada ise arkadaşlar dev ağızlı köpek balığı var. Okutucu bir şey. Kesinlikle sinirlendirilmemesi gereken bir tür. dikkat ederseniz da görüyorsunuzdur. Hiç kapanmayan bir ağzı var. Ayrıca bu ağzı midesinden daha büyük. Ve nadir bir tür. İlk defa 1976'da kablolara takılmasıyla keşfedildi. Ve o zamandan beri yalnızca 55 kere görüldü arkadaşlar kesinlikle tehlikeli bir yani 1976 yılından 2020'ye kadar sadece 55 kere görüldü ama kısacası varlığı var Zaten görüyorsunuz arkadaşlar kocaman bir yapısı var. 3. sırada dev kalamar var. Yapar Japonya'da görüldü. Bu cam üzerine çıktığında arkadaşlar çok yaşayamıyor. Bir 20 saniye falan önce direkt ölüyor sonra. Ancak içindeyken yani suyun içinde pullarında yapışkan pullar var. Onları kullanarak avlama yapıyor. Yani avını yakalıyor ve zehirli bir iğnesi vardır arkadaşlar. Özellikle kocaman şeyleri bile e, yenecek güce sahip. Yani tehlikeli bir canlıdır. Dördüncü sırada ise en korkunç Anaconda arkadaşlar. Bu hayvan biliyorsunuz ki dev bir yılan. Sizi bir hamlede yutabilir arkadaşlar. Ve tabi ki suyun dibinde yaşadığı gibi karalarda da yaşayabilir. Anacondalar zehirli değildir. Yapıları, doğaları gereği zehirli değildir. Ancak Avlarını sıkarak, kan dolaşımını engelleyerek ya da işte boğarak öldürüyorlar. Kısacası asla karşılaşmamanız gereken bir yılan. Özellikle suyun dibine ise de karada da yaşaması çok korkutucu. Arkadaşlar. Yani tehlikeli bir hayvan diyelim arkadaşlar. Sıradaki hayvana geçelim. Beşinci sıradayız arkadaşlar. Mekong dev yayın balığı var. Arkadaşlar. Aslında zararsız otçul bir balık arkadaşlar. Dünyadaki en büyük tatlı su balığı var. Ancak bunun asıl özenliği ne derseniz. Tayland'da fiyatı çok pahalar. Nedeni ise bunu yemenin şans getireceğine inanıyorlar. Ayrıca. Bunu kutsal bir balık olarak ilan etmişler. Bu balığı sizle paylaşma sebebim buydı. Ayrıca bu balığı diğer paylaşma sebebim de dünyadaki yani en büyük tatlı su balığı arkadaşlar. O yüzden paylaşmak istedim. 6. sırada ve son sıramızda ise deniz sürüklü böceği var. E, mavi ejderha balığı veya mavi melek olarak da biliniyor. Ancak en çok mavi ejderha balığı olarak biliniyor. Kolayca suyun altında kamufle olabiliyor. Görmeniz neredeyse imkansız hale geliyor. Yani görüyorsunuz ama fark etmiyorsunuz. Ee, sevimli görünebilirler ama sokarlarsa canınız çok acıyabilir. Veya size zararlı herhangi bir zehir salgılayabilirler. Açıkçası son derece tehlikeli bir canlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmiştir. Siz videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı sevinirim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın.